Astro Kozmo'dan herkese merhaba. Bu videoda Güneş'in açısız olmasını ve Güneş'e yakın olan gezegenlerin yanık olma durumunu çalışacağız. Açılar konusunu ileriki eğitimlerde paylaşacağımız için şimdilik kısaca açıları bahsederek konumuza geçiş yapalım. Astrolojide 5 temel açı vardır. Bunlara major açılar deriz. Bunlar kavuşum açılar, karşıt açı, tekstil açı. Üçgen açı ve kare açı olarak geçmektedir. Kavuşum açıları iki gezegen arasında maksimum 10 dereceye kadar uzak olan açılardır. Karşıt açı da iki gezegen arasında 180 derece açı vardır. Bu açılar aks olarak çalışmaktadır. 60 derecelik açılara sekstil açı denmektedir. Bu açılar bir ev atlayarak ilerlemektedir. Üçgen açılar 120'lik açılardır. Aynı elementte olan gezegenlerin birbirine açı yapmasıdır. Yani ateş, hava, su ve toprak gruplarının içerisinde yer alan burçlarda yerleşen gezegenler birbirlerine üçgen açı yaparlar. Kare açılar 90 derecelik açılardır ve aynı niteliklere sahip olan burçlarda yerleşen gezegenler birbirlerine kare açı yaparlar. Nitelik grupları değişken öncüler ve sabitler olarak üçe ayrılmaktadır. Elementler ve nitelikler konulu eğitim videolarımıza kanalımızdaki astrolojiye giriş oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Güneş 9 gezegenle major açılardan herhangi birini yapmıyorsa buna açısız güneş deriz. Güneş açısız olunca kişi yaratıcılığını ortaya koyamaz, daha fazla otorite ortaya koymak ister. Yönetmek arzusu çok fazla olur. Genelde hayatta ne istediğini bilemeyen bir insan olur. Kendini keşfetmekte çok zorlanır. Bu durumu ancak natal güneşinize aldığınız herhangi bir transit desteğiyle iyileştirme fırsatı elde edebilirsiniz. Bir gezegenle güneş arasında 0 derece 18 dakikada başlayıp 8,5 dereceye kadar yakınlık varsa o gezegenin yanık gezegen denir. Çünkü o gezegeni güneşin ışınlarından dolayı göremeyiz ve gezegen hükmünü kaybeder. Artık güneş sıcaklığı o gezegeni etkisi altına almıştır. Yani güneş tarafından yönetilmeye başlamıştır. Buna diğer bir deyişle güneş ışıkları altında olmak denir. Yalnız burada bahsedilen yanıklık anlam itibariyledir ve bu durum 9 gezegen için de geçerlidir. Jazimi güneşin kalbinde olma durumudur. 0 derece 17 dakikaya kadar Merkür, Venüs, Mars'a kadar olan gezegenlerde Cazimi durumu daha nettir. Çünkü bu gezegenler güneşten çok fazla uzaklaşamazlar. Örneğin resimde Merkür ve güneş arasında sadece 0-19 derece fark vardır. Merkür güneşin kalbine doğru ilerlemektedir. Özellikle Merkür-Güneş kavuşumlarında cazimi durumu varsa dilek dileyebiliriz. Söylediklerimiz gerçek olabilir. Bu yüzden ne söylediğimize ve ne düşündüğümüze dikkat etmemiz gerekmektedir. Ayrıca Merkür-Güneş'in kalbindeyken yazdıklarımızın da gerçek olması anlamına gelmektedir. Bunun dışında gezegenler Güneş'ten ne kadar uzaksa o kadar parlayacaklardır. Yani gezegenler enerjisini daha rahat çalıştırır. Örneğin Merkür güneşten en fazla 28 derece uzaklaşabilir. Böyle olunca açık bir zihin başarı odaklı bir yapı kazandırır. Ayrıca kişiler kolay öğrenme becerisinde olurlar. Merkür güneşe yakın olduğunda kişiler potansiyelini ortaya koymakta ve kendilerini ifade etme konusunda çok zorlanırlar. Ayrıca bilgi sahibi olma konusunda da problemler çıkacaktır. Dışarıdan çok fazla etki altında kalabilirler. Herhangi bir konuyu birine danışmadan karar almakta zorlanırlar. Eğer burç dışı kavuşum varsa bu etki daha az olur. Venüs güneşin kalbinde olunca ilişki, para ve sevdiğimiz şeylerle ilgili hissettiklerimizin gerçekleşmesi olarak çalışabilir. Mars'ın cazimi durumunda ise eylemlerimiz ve yaptıklarımızın gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Evet bir eğitimin daha sonuna geldik. Daha önceki eğitimleri ve bundan sonraki eğitimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve önerilerinizi açıklama kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.